Tamam, Ozan için de bir, tamam, bir oyun. Abi, battlefield ya sana. Neyi böyle benim şücükle? <gülüyor> <Battle 2>? Askeri <gülüyor> benzer bir hali mi var abi? Sağete bak, bilekliğe bak. Askeri benzer. adama Battlefield. <gülüyor> Anlamadım neden şücülü. O zaman Dan, ne seçiyorsan alacağız. Battlefield 2042. <gülüyor> Nereye alacağız o daha, <gülüyor> daha çok? Zaaa! Exodus <gülüyor> <gülüyor> var mı? Var abi, bende var. 3 oyunda koydum ben. Mafya var, metronun da 3 oyunda var abi. 3 oyunda O zaman Ağabey. görüşürüz arkadaşlar <gülüyor> çok <gülüyor> Benim gittim bu kadar. İlk defa böyle bir ağına şahit olacağım ben hayatımda. Bu kadar çok yüksek fiyatlı... Bir arada alınma anı. Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere tam 10.000 TL değerinde Steam hesabı hediye ediyoruz. Ozan'cım lafa başlamak istiyorum müsaadenle. Toplamda 2 tane Steam hesabımız olacak arkadaşlar. Benim favori oyunlarım ve Ozan'ın favori oyunları olacak şekilde 5000'lik bir Steam hesabı bende, 5000'lik bir Steam hesabı da Ozan'da olacak. Benim favorilerim ve senin favorilerin dedin ama sadece bence böyle kalmayalım istiyorum ben. Tamam. Ofisteki arkadaşlarımızla bir gezelim ve doğrudan soralım. Sonuçta önümüzde 2 tane 5000 TL'lik Steam hesabı var ve bu Steam hesaplarındaki parayla... olmayalım diyorsun Yok yani. abi. Zaten sosyal medya hesaplarımızda da paylaşmıştık. Oradan da güzel tavsiyeler geldi. Onların içinden de tabii ki de bu hesaplara serpiştirecek Aynen öyle ama ben şimdi satın alma kısmına geçmeden önce şu Steam kodlarını da bir hesaba yükleyelim istiyorum. Önce tamam. bir satın alalım bu kodları istersen. Şu anda görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar siteye giriş yapıyorum ve burada hesabımızda 10.000 TL'yi görebiliyorsunuz. Bu 10.000 TL'lik bakiye ile şimdi yaklaşık 100 adet 100 TL'lik Steam kodu alacağım ve sonrasında da Steam hesaplarımıza ekliyor olacağız. Dostlar milli takım formalarımızı giydik ve bahçemize çıktık. Peki buraya neden geldik Ozan? Kafa topu 2 Avrupa kupası boyunca her akşam maçının devre arasında yani 22-45'te, iPhone 12 Pro, PlayStation 5, Amazon çeki gibi buna benzer de bir sürü farklı hediyeleri olan etkinlikler düzenliyor arkadaşlar. Ayrıca kupaya özel hazırlanan etkinlikte ülkenizi seçerek Türkiye ligini üst sıraları taşıyıp turnuvayı kazanmasına yardım edebilirsiniz. Biliyorsunuz turnuvanın ilk maçı bu akşam Türkiye'miz ile İtalya arasında oynuyor arkadaşlar. Devre arasında sizler de PlayStation 5 etkinliğine kafotopu 2 üzerinden katılabilir. Bu etkinlikten hediyenizi kazanabilirsiniz. Bizim takipçilerinizden birisi kesin kazancı inanıyorum. Ya. Ya. konuşmaya gerek yok. gerek yok. Aynen öyle. O zaman duyurumuzu yaptık. Artık Steam devam mı? Devam abi. Hadi Yardırmaya bakalım. devam. Duyurumuzun ardından yine buradayız arkadaşlar. Şimdi takipçilerimizden oyunları almıştık zaten. Bir de ofisteki insanlara da soralım. İstedikleri oyun var mı? Bu listede görmek isteyeceği oyunlar hemen bir onlara soralım bence. Doğrudan çıkalım. Zaten sosyal Al, medyadan da aldığımız listeler Gidiyorum var. Ben. Bir gidelim soralım bakalım. Liste yapalım. Bir yandan da not alalım. Steam'den almak istediğin bir tane oyun söyle. Forza Horizon 4. Ne alaka? Ben yarış oyunlarını seviyorum o yüzden. Kameramız orada bakabilir. Evet. İzlediğiniz o mükemmel da... kurguları kendisi yapıyor arkadaşlar ve kamera arkasında duran şu anda Ece arkadaşımız yapıyor. Bir göster şöyle evet, kendini. Forza <gülüyor> Horizon 4. Evet. Okey, ekledim listeme. Başka? FPS. Oyun olarak da Rainbow Six devlerim. Siz. Ya yes. Valorant oynamıyor musun? Evet, aynen onun için. O bedava. Ee, ama. Bedava, Bunun için de param olsaydı onu alırdım. Paran ee, e, olsaydı da kapışırız mi? Özge. Evet. Merak tamam. etme. O Biz da kaçtık. Da Devam. Korenyandayız. Kendisi evet. bizim sosyal medycımız Koray. Merhabalar. Merhaba. Evet. Ayrıca Phobito da videolar çekiyor. Biliyorsunuz ki. Yani ellerini göster tanıdık. <gülüyor> şöyle yap. Şöyle ha. <gülüyor> Koray şimdi belli bir param var. Oyun alabiliyorsun. Şu an hangi oyun istersin? Abi ben Marvelcıyım. Seviyorum o evreni. Marvel'ın da bir oyunu var. Onu yapıştırırdım ya. Güzel. Hem böyle grafikleri de çok zorlayıcı değil. Benim Xerde tartar. Ben de tamam han içinde Abi Battlefield ya sana. Neyi böyle beni süzdün be? Askeri <gülüyor> benzer <gülüyor> bir hali <gülüyor> mi var abi? Saata bak, bilekliğe bak. Askeri Z, benzer. Biz Avengers. <gülüyor> adama Battlefield. Her <gülüyor> anlamadım neden süzdün o o be ama bizim mesela bizim abimize benziyor. <gülüyor> Estağfurullah. Ama gönlü zengin bir insanımdur <gülüyor> Gezmeye yani devam abi. ediyoruz. Kime <gülüyor> çıkalım? Peline gidelim abi. Hadi. Evet, pelindeyiz. Peline vardık. Siem'den hangi oyunu almak isterdin? Ne desem alabilecek misin? Ne dersen para bol bizde şu an. Sonsuz paramız var evet. Ne seçiyorsan alacağız. Battlefield 2042. Nereye alıyoruz o daha çok? <gülüyor> tamam, var olan oyunlardan bir tane. Var güzel. olan tamam. bir şey daha iki tamam. tane. Tamam. Tamam. tamam. o zaman It Takes Two. Tamam, neden o oyun? İki kişi evde güzel gider. Zaten tamam. evdeyiz. <gülüyor> Peki başka bir şey ister misin? Başka şöyle ortaya karışık ne yaptıralım? Bir tane de benim için oyun. O da FIFA seçtim ama. Evet, Resident olur. Evil ya. Azıcık da korkalım. Nasıl Yeni oyun. oturuyoruz? Aynen. Ye ben Bil acayip korkan oyun. Aynen, güzel. Bana Güzel, güzel seçimler senin için de onları ekleyeceğiz. Yerimden zıplaya zıplaya oynamışlığım çok rezilent. Yapıyorum. Ben bir tane daha webtekna selam yapabilir miyim? Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> evet Şahin, evet, sitemde çok paran var. Hangi evet. oyunları almak isterdin? İki, i̇ki, tane iki hakkım var. İki hakkım var. Valla eski günlere dönmek için bir mafya üçlemeyi bir baştan oynardım. Bir güzel de... tercih. Bence de, de güzel güzel yani tercih. insanlar sevmiyor. Ben anlamadım neden sevmediklerini ama Dead Strand güzel bir oyun bence. Alır. İnsanlar 25 saat boyunca yürümeyi sevmiyor olabilirler mi? Ya ben yani o oyun çevresel abi. etmenlerine falan bayılıyorum. Güzel güzel. Doğru tercih. Bence de o zaman de... ekliyoruz biz bunları listemize. Tamam. Aldık listeyi. Arkadaşlar enisede de bağlandık. Tabii Enis'e sormadan olmaz diye düşündük. Bütün ofise falan da bir sorduk ama enisinde bizler için iki tane favori oyununu duymak isteriz açıkçası. Enes iki tane oyun alacağız abi. Ozan bir tane alacak. Ben bir tane alacağım. Bizi çok yakmadan bu listede takipçilerimize olacağız. Onlar oynayacak. Bir, birer oyun Böyle şey seniriz. şey alamıyor muyuz? 1000 liralık böyle ultimate edition'lar falan var ya onlardan süre tiçe yardım Abi, şey abi senin canın sağ olsun. Yani. Aynen alırız. Yapacak bir şey yok <gülüyor> artık yani. <gülüyor> Laf arasında bir kere çıktı abi. Abi şöyle. Bir vitürüş var mı Ozan sende? Şu anda yok. Bir vitürüş gider yani. Bir vitürüş hem fiyat olarak da can yakmaz. Oyun süresi de uzun. Tamam. Sabaha kadar da oynanır. Tamam. Bir tane buçuruş gider. Abi sen de ne var? Ne eksik? Hikayeli mi eksik? <gülüyor> Açıklık dünyam eksik? Benim, var mı eksik? Benim istemde her şey var aslında ya. Her kafadan var oyun. Ya şöyle şimdi mafya desen mafya çabuk biter. Kızar insanlar belki. Metro Exodus var mı? Var abi bende var. Üç oyunda koydum ben. Mafya var. Metronun da üç oyunda var abi. Üç oyunda O zaman Aynen. görüşürüz arkadaşlar. Çok <gülüyor> <gülüyor> Benim bu kadar. Ben, ben tertemiz liste yaptım. <gülüyor> abi. Hades falan koydum ben ya. Öyle liste benimki yani. Hades de var. O Oo. Çabuk. Daya bir şey varmış. Resident Evil Village de vardır. Var, Resident Evil'ın 7 oyunu da var. İlk oyuna abi, Ben kalkayım müsaadenizle. <gülüyor> Bana <gülüyor> Hazır Bulmuşken sorayım abi. Ben Resident Evil serisinin PlayStation 1'de oynadım. Birinci oyun remake olarak çıkmadı. <gülüyor> Çıkmayacak galiba. Ya onun remake'ini yaptılar da Resident Evil bir remake diye yaptılar böyle hani yeni gibi değil. Eski görüntüleri daha fotorealistik bir seviyeye çıkartıp onu yayınladılar. Biraz remastered kafasında. Tamam. Bir daha yapmazlar büyük ihtimalle. Şey var mı? Evil Within var mı? Yok. 1 2 iki, ikisini Bak, daha. Bir de. Ben biri daha çok severim ya. Tamam. Ama tamam. şimdi abi millet de alacak bana kızmasın sonra. Bunu mu söyledin şunu niye söylemedin falan demesinler. Yani ben çeşitlilik olsun diye böyle bir abi. araya katayım dedim abi, ben ama ben Dying Light 2'yi falan koydum. Ön sipariş oyun koydum yani. O kadar. Ösparş da koyabiliyoruz tabii. Tabii. Koyabilirsiniz. Ve Backhill Kill 2040 ki tamam. mu? Ben aldım ya. Başka bir istek oldu onda ofis içinde. alabilir misiniz dediler. Dedim alırım. Ama 419 liraymış bu arada ya. İyi paraymış yani. <gülüyor> ya evet ya. Evil Bit'in 1. sınıfı ya ya. Zaten tamam. siz popülerleri almışsınızdır. Evil Bit'in bir diyeyim ben çeşitlik tamam. olsun. Ben şey katsın yani. Abi. Vallahi teşekkür Çeşitli ederiz. Artsın. O zaman Rica senin ederim, favorilerini de almış böyle. olduk videoya. Çok iyi oldu. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Geldiğin için bizi kırmadığın için tekrardan. Estağfurullah. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Abi bakiyelere bakar mısın? Tam 5.000'le 5.000 olmak üzere 2 adet Steam hesabı önümüzde takipçilerden aldık. Ofisteki arkadaşlarımızdan aldık, yetmediğimde Enes'e danıştık. de Enes çok güzel oyunlar söyledi bizlere, onları da tabii ki de listemize ekleyeceğiz. Şimdi o... biz şu oyunları hızlıca bir alalım listeden. Çünkü yaklaşık 50 tane ben alacağım, 50 tane Lütfi alacak gibi gözüküyor. Yaklaşık öyle bir oyun var önümüzde. Hızlıca şu işi bir bitirelim, sonra oyunların üstüne bir konuşalım. Haydi. Giriş. Başla. Arkadaşlar bütün oyunları sepete ekledik ve benim sepette toplamda 20 oyun var sende. Bende karıştı biraz yani böyle paketler sende de 20'den çok daha fazla yani, var bu arada evet, da. Yani biz böyle paket olarak eklediğimiz için bazı şeyleri 20 yazıyor burada da. 20 paket var diyeyim ben size toplamda sepette ve... Ortalama 50'dir benim. Sepet tutarım benim. Burada diyor ki 4872 TL olarak Beşe tamamlayamadık mı? Beşe tamamlayamadım. Benimki de 4634 TL. Bu kalan parayı şimdi hani böyle istemediğimiz bir şey almakla uğraşmayalım abi. Aynen öyle. Hani Böyle çekilişte kalan kişi onun beğendiği kendi bir oyunu alsın o parayla bence. bence. De. Benden Öyle de işte. bir 130 lira hesapta kalıyor. Benden de 5000-4634 ben bir... işte. Ee, Müsaadenle birlikte basalım. Yok Senden sen tek an. bas. Gönderiyorum. Gönder hocam satın Abi, al. 59.633 puan kazanacak. Abi, i̇lk defa isteyme. böyle bir ana şahit olacağım ben de hayatımda. Evet, ben bu de. kadar çok yüksek fiyatlı oyunun bir arada alınma anı. 4872 TL. Onun Bu arada biz alıyoruz da bu önemli bir an. Bence de önemli bir an. Biraz daha böyle heyecanlı olmalıyız. Evet şu an gitti. Şurada görüyorsunuz sevgili dostlar. Bahaneye bakar mı? Mısın abi, mükemmel Bebek ya oldu ya kütüphane. Gerçekten Hocam mükemmel. ben de bir satın alabilir miyim artık? O anda ben de yaşayabilir miyim? Tabii ki. 78 tane oyun olmuş bu arada. Hadi bakalım. Gözüken o. Kendim için satın al. Alıyorum. 500 lira bırakıyorsun hesapta. Nasıl bir duygu? Güzel duygu. Onu bence sen de... Artık... Bir dakika. Battlefield 2077'yi ekle bence sen de. Bittikten sonra ekle. Şimdi... Cyberpunk 2077 ile Battlefield 2042 <gülüyor> 2042 2042 mi? olacak <gülüyor> mi? <Tamam. gülüyor> Almayayım ya. Onu bence bırakalım abi. Belki, al, başka, al, al, bir oy... belki yani. başka bir oyun... Tan kendi istiyorsa alsın onu ya. Tamam hadi öyle olsun. Sizden güzellik olsun. Bugün çok cömersin. Bastım. Bana da bir bin lira çalıştırır mısın video bitince? Bitti. Satın liraya, aldım arkadaşlar. Şöyle hemen tüphaneye bir gidelim. Ooo. 63 oyun gözüküyor. 63 tane oyun var. Ben de yaklaşık 78 oyun gözüküyor arkadaşlar. Bayağı bir fulllemiş olduk bu hesapları. Ya yani benim burada aslında böyle severek oynayacağım oyun. Sorduğunda bana hı hı. klasik cevap yani GTA serisini seve seve oynarım. Hepsini yükler. Bir daha bir daha oynarım. Çok da sevdiğim oyunlar hakikaten severek oynayacağım oyunlar. Okey ya. Ben de yani bayağı bir oyun ekledim zaten siz de gördüğünüz bütün listeyi arkadaşlar. Hadesi daha yeni oynadım. Back for Blood bir oyun gelecek, ön siparişte ekledim. Hani biz hala 2021'de bile Left 4D'de e oynuyoruz abi arkadaşlara toplanıp aynı firmanın yaptığı bir oyun bu da. Böyle 4 kişi toplanıp zombi avlıyorsun. Gayet güzel bir oyun, Onda merak ediyordum. Alan arkadaş da güle güle oynasın. Bir sürü oyun var bende, şimdi hepsini tek tek anlatmayalım burada. Bence de anlatmayalım. Yani neden anlatmayalım? Biraz da heyecan olsun, hep alan kişi de böyle heyecanla oyunları oynar diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, hesapları gördünüz. Ve tabii ki bu oyunun hesaplarını, ikisi hesabını size nasıl hediye edeceğiz? Şimdi o kısma doğru geçelim istiyorum. Ben. Videomuzun açıklama bölümünde bir form var sevgili arkadaşlar. Buradaki formu doldurarak tabii ki sizler de bu iki sistemi hesabından birini kazanabilirsiniz. İki tane uyarım var sizlere. Bir tanesi, kafa topunda 10. level olmanız lazım bir kere bu sistemi hesaplarından bir tanesini hmm. kazanabilmeniz için. Ve tabii ki formda bulunan hangi hesabı istediğinizi de oraya yazmayı lütfen imal etmeyin. Lütfinin hesabımı, Ozan'ın hesabımı hangisini istiyorsanız... Benim hesap daha tatlı oldu. Formla ilgili Artık şunu olabilir. uyarmak istiyorum arkadaşlar, eğer bu çekilişi kazanırsanız... Size telefonla maille ulaşacak bilgilerinizi doğru yazmaya özen gösterin lütfen. Kesinlikle öyle. Bu arada bir diyorum daha var sizlere. Bizlerin de. de kullanıcı adlarını ekleyerek hemen şöyle yazalım kullanıcı isimlerimizi önümüze. Bizlerle de kafa topunda kapışabilirsiniz. Ayrı etten Webtek takımına da katılarak hep birlikte böyle güzel maçlarda yapabiliriz arkadaşlar. Onun Biz da de böyle size bir Euro 2021 heyecanlı kafa topunda yaşar mıyız? Vallahi yaşarız. Ben çok iddialıyım. Varsa iddialı olan gelsin karşıma kapışalım. Bayağı oynuyorum çünkü o yüzden. Bak bu oyunda iddialıyım harbiden kabul ediyorum oyunda iddialı. <gülüyor> şunu da söyleyelim, kafa topuna takım özelliği eklendi arkadaşlar. Orada Web Tekno takımını kurduk. Bizler de gelin böyle üsturalara çıkartalım hep beraber bu takımı. Videomuzu kapatalım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bu video ve bu video benzeri içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı imal etmeyin. iki yanımızda bulunan diğer Web Tekno çeklerini izleyebilir. Ortada bulunan bağlantıdan da abone olduktan sonra aşağıdan çanı açmayı unutmayın diyorum. Son olarak şunu söyleyeceğim, kazanan arkadaşa da iyi oyunlar. İyi oyunlar, valla bayağı güzel oyunlar evet. ya. Bayağı Oyuna doydu bence kazanacağız. Görüşürüz. 24 sene. Hoşça kalın. Sonunda şunu söyleyeyim Ozan, kapatmadan hemen. Kazanan arkadaşlardan da özür dileriz ama kazananlardan değil, eşinden, dostuna özür dileriz. Çünkü 3-4 yıl boyunca burada gömülebileceği kadar oyun var. Aynen öyle, kesinlikle öyle. Bu sefer görüşürüz. Hoşça kalın.